Bala yok. İşte e, memleketin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu durumları bizler de yaşıyoruz. İşte bir taraftan COVID'le mücadele, bir taraftan ticaret hayatı, bir taraftan spor hayatı. E, yaşamda böyle güzel ya. Mücadeleyle güzel. Doğru diyorsunuz. Evet. E, Fıstıro Anadolu'ya konuk olduğunuz için, önceki tekniğimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ve, gençler Birliği Ikea'nın son maçını oynadı. Üçüncü lig, ikinci grupta. Evet. Ve maç bitmez. Tarlıçlı olaylar yaşandı. Özellikle bu maç hakkında ve daha sonra işte gençler gençlerle ilgili. Üçüncü lig şampiyonluk yarışı vesaire futbol, futbol sohbeti yapmak istiyoruz. Söve söve. Ee, ve bu maçın da neler oldu diye. Çünkü maç sonunda e, bitişli günün ardından e, beklemediğiniz böyle olaylar yaşandı. E, neler oldu? Yani bu Kulayların başlangıç sebebi neydi? Şimdi tabi e, Türkiye'de futbolun e, yani Türk futbolumuzu geliştirmek adına e, en çok e, katma değer katacak noktalar aslında alt ligler. Yani bal ligden başlayıp e, bir e, yapıyı oluşturup üçüncülük, ikincilik e, Türkiye'nin üst liglerine ve Türk futboluna, dünya futboluna, Avrupa futboluna amacın futbolcu yetiştirme olması lazım. Ee, ve bunun adı spor, bunun adı futbol, bunun adı e, gençliğe e, yatırım. E, şimdi biz futbolun dışındaki olaylara dünya alıştı. Yani futbol bir rant olarak görünebilir. Futboldan çok ekmek yenenler, futbol bir artık sektör. E, dünyada futbolun tanımı farklı olabilir ama sahanın yeşil sahan içerisindeki e, özellikle profesyonel e, bu işi profesyonelleştirmiş artık. Üçüncülük profesyonelliğin ilk adımı. Üçüncülükte top oynayan e, bir e, futbolcunun her şeyden önce işte fair play, e, her şeyden önce e, tahammül sınırları geniş olan, her şeyden önce kazaya, belaya, centilmenliğe e, e, dikkat etmesi gereken yapıda olması lazım. Ben bir kulüp başkanı olarak benim amacım, benim gayem ee, takımımı geliştirip, altyapısına, tesislerine yatırım yapıp, dünya futboluna, Türk futboluna, üst tüklere futbolcu yetiştirmek e, ve genç e, yeteneklerin önünü açmak. E, futbolu siyasetten ve ticaretten e, ayrı tutup e, yetenekleri e, ve özellikle haksızlıkla karşılaşan genç yeteneklerin önünü açmak. Şimdi niye böyle bir uzun girizgah yaptım? Çünkü dünkü e, olayın futbolla hiçbir alakası yok. Yani 964'te 4'te e, bir gol atıyoruz ve e, beraberlik e, kazanıyoruz biz. E, kendi evimizdeyiz. 9 haftadır yenilmiyoruz. E, nihayetinde Darca Gençler bir 86 yıllık bir çınar. 30 yıldır da profesyonel liglerde oynuyor. 5. E turda Galatasaray'la eşleşmiş. Geçmişte Beşiktaş'la eşleşmiş. Camiası başarılarla dolu. ve Genç futbolculara sürekli önem veren bir takım. Benim takımımın şu anda 21,5 yaş ortalaması. E şimdi düdük çaldıktan sonra artık maç bitmiş. Sen hakeme sitem edebilirsin. Konuşabilirsin. Üzgün e, yürüyebilirsin. Hatta bağırıp çağırabilirsin. Ama Vidalı kramponla seninle aynı sahada ter akıtan belki bir dahaki sezon aynı armanın altında futbol oynayacağını belki bir dahaki sezon darıca gençler bile transfer olacağını ya adı futbol olan adı spor olan bir şeye uçan tekmeyle kafasına vurmak ya bu bunun hiçbir izahı yok yani yani biz o golü bedavadan da atsak hakem bize ee, acayip cömert davranıp tepecik sporun hakkını da yese. Ya sonuç ne olursa olsun o tekmeği atamazsın. Yani bu ne senin e, futbolculuğuna yakışır. Ne yaptığın işe yakışır. Ne gençliğine yakışır. Yani hiçbir şeyine yakışmaz. Dolayısıyla tek nedeni ama tek nedeni e, 90 artı 4'te e, beraberlik golünü bizim bulmamız. Ondan sonra ee, olayı şöyle söyleyeyim benim de hak mahrumiyetim var zaten ben Galatasaray maçında T bölgesine e, saati kaçırdığım için bundan niye açıklıyorum hani sanki böyle sürekli ceza bir başkan görüntüsü çizmeyeyim diye yani nihayetinde ben 5. E, tur Ziraat Kupası maçında maçtan sonra çocukları tebrik etmek adına soyunma odasına girdiğimde e, meğer e, 60 dakika sonra girmem gerekiyormuş onu kimse de uyarmadı bizi. Onun için hak muharumiyetim var benim. Hak muharumiyetim olduğu için de ben platform üzerinde izliyorum maçı. Ee, bizim tesislerin antrenman sahasındaki platform şeyinde. Ya ben cezalı olmama rağmen e, gözümün önünde e, ceryan eden bir olaya hakikaten duyarsız kalamadım. E, hatta olayı sakinleştirmek için e, sahaya girmek zorunda kaldım. Bilmiyorum belki bu yüzden bile ceza alabilirim. Ee, konu konuşu e, işte 96-4'te biz gol attık çocuklar sevindiler maç düdüğü, bitiş düdüğü çaldı, e, kaleci e, bizim yerde yatan e, çocuğa müdahale etti e, sonra bizim arkadaşlardan bir tanesinin müdahalesi geldi ve o arada o görüntülerde olan e, o 6 numaralı ya, futbolcu demek istemiyorum o e, kendini bilmez e, vatandaş uçan tekmeyle önce bir çocuğa so bir de eskiden bir azap vardı ya şimdi sen deplasmandasın yani sen misafirsin yani şimdi hani, hani abi nasıl bir psikolojidir o yani şimdi senin hani sporculuğunu geçtik futbolunu geçtik çok da büyük bir cesaret işi yani şimdi orada hani kendi takım <gülüyor> arkadaşlarını da düşün kendi başkanını da düşün kendi yönetimini de düşün Orada taraftar olsaydı nasıl yapacaktık bu işi? Nasıl o insanları sakinleştirecektik? Çok. Güzel. Yani neresinden bakarsak bakın e, ciddi anlamda e, bizim e, maruz kalmaktan e, utanç duyduğumuz. E, ama e, kimse kusura bakmasın yani evimizde de hani çocuk dövdürmemize rağmen e, bizden bir de bir sürü telefonlar geldi bize. E, i̇şte Tepecik Spor başkanı aradı, hatırlı kişileri arattırdı, davacı olmamamız için vesaire için falan filan. Hayır tam tersi. Bırakın davacı olmayı. Ben bu işin takipçisi olacağım. E, ve ben o arkadaşımızın e, artık Hı. mahallede, sokakta e, halı sahada bile futbol oynamaması gereken bir arkadaş. Yani onun psikolojik olarak tedavi görmesi lazım. Yani e, futbol kariyeri boyunca topa öyle tekme atamamıştır o arkadaşım. Çok net söylüyorum. Yani topa o hırsla, o azimle, o isabetle, o talimlikle tekme atamamıştır. Yani topa yapamadığını arkadaşın kafasına yapmayı cesaret eden bir kişinin bu sahalarda top toplayıcı bile olmaması lazım. E, dolayısıyla e, kötü bir şeydi, esef verici bir olaydı. Ben e, tüm futboluna, tüm futbolculara, kendi çocuklarımıza, kendi futbolcularımıza sahip çıkmak adına bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Ee, bu kadar basit olmamalı. Yani ne olmuş ya yani e, savaşlar biz kardeşim. Yenebilirsin, yenilebilirsin ya biz direklerine toplarımız patladı, hakemler ne puanlarımızı aldı, e, yeri geldi, e, haksız kırmızı kartlar yeri geldi, hak yani oyunun içerisindeki her türlü yarışa her türlü e, hırsa, her türlü e, gerilime bir yere kadar müsamaha gösterirsin. Ama yani kafaya uçan tekmat atmak nedir? Kafaya uçan tekme nedir? Yani bu, bu nasıl bir ruh halidir? Bu nasıl bir e, hırstır yani? Ne olmuş olabilir? Yani. yani dolayısıyla tutulacak bir yer yok. Ee, daha bizden adam gibi özür dilenmiş de değil. Onu da söyleyeyim. Ee, ben bu konuda Tepecik Spor'un başkanı temel başkan, bizim tanıdığımız arkadaşımız ona da orada söyledim. Onu da affetmiyorum. O da çünkü orada e, bana gelmiş ya başkanım işte çocukların suç yok hakem suç. Ya kardeşim ne hakem suçu? Yani hakem ve ilgili yazarsın, çizersin, gönderirsin. İşte ne bileyim açıklamalarda bulunursun. E Tam git hakeme o zaman yani madem öyle hakeme tekmat yani madem öyle yani nasıl bir dünya bu hakemin suçu ama e, çocuğun suçu yok e, anlamadım yani acayip bir e, şeydi e, olaydı e, ortada maç esnasında kavga yok gürültü yok küfür yok yani bir gol'e ya biz ben o zaman bizim Galatasaray maçında bakın Gaz çıkarmamız lazım. Çünkü Galatasaray gibi bir takımla başa baş mücadele etmişiz. Bir penaltı golüyle elenmişiz. Yani ya böyle saçma şey olur mu bu? Futbol ya. Futbol yani. Yenebilirsin, Yenebilirsin. Berabere kalabilirsin. Kaza geçirebilirsin. Sakatlanabilirsin. Biz otobüsümüz devrindu ya. Biz yomra maçından gelirken otobüsümüz devrindu. Bundan sonra o zaman biz yomraya gitmeyelim. Ya böyle saçma şey olur mu? Yani biz çıkarken soyunma odasında ben çocuklara her zaman gittiğim zaman şunu derim. Derim ki çocuklar hiçbir puan, 5-1 gol sizin tırnağınızdan daha kıymetli değil. Çünkü yaptığımız iş burada bizim spor yaptığımız iş örnek olmak. Onun için yani bunun sığdırılacak, affedilecek hiçbir yeri yok. Yani ne olursa olsun hani şampiyonluğu kaçırırsın, neyin play maçıdır, çok ciddi tahrik vardır. Sahaya birileri atlar. Bir şey olur. Anlarım yani. Ama gol yedim diye böyle bir saçma şey mi olur yani? Yani gol yiyeceksin. Gol atıyorsan gol de yiyeceksin yani. Gol atarken seviniyorsan gol yiyince de deplasmanda insanların sevinci senin zoruna gitmemeli. Yani. Gidiyorsa bu işi yapmayacaksın. Şeker hastasıysan, sinir hastasıysan gidip tedavi olacaksın kardeşim. Yani hocam evet. bu yok gençtir. Herkes genç. Benim o tekme yiyen yani çocuk 19 yaşında, öyle şey mi? O zaman biz bu sefer şey yapalım ya, çocukların formasının altına bıçak verelim, jilet verelim, işte ne bileyim silah verelim böyle yani bir şey olduğunu birbirlerini kessinler ya böyle saçma şey olur mu? Yani şey çok şaşırdığımız, hoşumuza gitmeyen bir konu oldu. Geçmiş olsun, bir daha yaşanmak istemiyoruz. Biz kimseye kim falan da tutmayız. Ama futbol adına ben bir spor adamı olarak bu gibi futbolcular bu sahalarda yerin olmadığını düşünüyorum. Tepecik sporun yapacağı tek şey var. Bu arkadaşımızı süresiz kadro dışına bırakmak ve bu arkadaşımızın lisansız iptal ettirmek. Bakın Türk futboluna yapabilecekleri en güzel iyilik bu. Çünkü biz gerekli bütün hem adli hem idari mercilere e, verdik. Buradaki mevzu Darca Gençler Birliği mevzusu. Buradaki mevzu Tepecik Spor mevzusu değil. Buradaki mevzu şu. E, bir kere her şeyden önce insan olacaksın. Her şeyden önce adam olacaksın. Ne kadar yetenekli olduğun, ne kadar yeteneksiz olduğun başka bir şey. Yani e, böyle saçma şey olur mu ya? düşman ancak böyle vurabilirsin ya. düşmana ancak öyle vurabilirsin ya. Namusuna, şerefine, haysiyetine helal getirseden ancak öyle vurabilirsin. Yani. Evet. Bunun hiçbir şeyi yok yani. Şikayetçi oldunuz mu soracaktım, bunu açıklık getirdiniz zaten. Olduk, yani e, biz e, rapor aldık çocuklara. E, i̇ş göremez raporlarını aldılar. Bu, bu arada dört, dört kişi falan, e, biz orada 6 ee, numara e, kaleci 5 numara bir de malzemeciden şikayetçi olduk. Onlar gözaltına alındılar. Ee, ifadeleri alındı. Ee, i̇şte gerekli bütün elimizdeki video çekimleri polisin elindeki çekimlerin hepsi federasyonla gözlemcilerle herkeste paylaşıldı. Ee, Takipsiz de olacağız. Şimdi mesela şey bakıyorum eee ya, altyazıya bakıyorum. E, hiçbir şey olmaz Alip Başkan. TFF'de onların adamları var diyor. O iş öyle kolay değil. Yani Türkiye Futbol Federasyonu bir de bir e, Yani ben gerekse federasyon başkanıyla bile bu konuyu görüşürüm. E, sümen altı falan yapılacak bir durum değil. Bu. Yani bu iş ciddi anlamda e, herkes bunun... Ya bu örnek olmalı. Yani bunun hatta böyle basında vesairede de, de bu cezanın bandır bandır bağırtılması lazım. Bu örnek olmalı ki benim de eğer şu andaki kadromda bu ruhta, bu psikolojide biri varsa artık futbol hayatının biteceğini bileceği için bu gibi şeylere tenezzül yani. Çünkü o çocuğu ben de transfer edebilirdim. Bakın hiçbir sıkıntı yok. O çocukla ben de çalışabilirdim. Ama böyle bir hatadan sonra sahip çıkmam mümkün değil. Yani sahip çıkamazsın. Ben Tepecik yönetiminin yerine olsam Hemen sözleşmesini feshederim. Ve ben kendilerini ayakta akşam Buradan da söylüyorum. Sözleşmesini feshetsinler. O çocukla ilgili ödeyecekler tazminatı da ben ödeyeceğim. Şeref sözü veriyorum. Meyak paraysa. O çocuğun futbol oynamaması lazım. Çok net söylüyorum yani. Çünkü bu, bakın bir anda gelişen bir şey değil. E, yedek kulübesinin oradan koşarak, herkesi yararak, planlayarak, hızını alarak, Kafaya uçan tekme atıyor. Birini düşürüyor. Öbürüne de gidiyor. E, tekme atıyor. Ve adamın arkası. Dönüyor. Yani her türlü kalleşlik. Her türlü... E, ya bu çocukluk, bu beyanlık anlık sinir falan mevzusu değil. Ya bu, bu başka bir şey. Yani. yani Hatta araştırma da yapıyorum ben. Yani ki oğlum, e, sordum mesela bu çocukta başka bir durumunuz mu var falan filan. Yok yani öyle hani geçmişte bir takım da oynamışlardır. Hani Tepecik bizim daha önce rakibimiz de hiç olmamış. Hani ilk başta biz gideriz, küfür ederiz falan filan yine. Böyle bir durum da yok ya. Tamamen psikopatlık yani. ya. İşte bakalım. İnşallah gereken neyse o yapılır. Peki fendiyle görüşmeniz oldu mu ceza ile ilgili ek bir Kiminle? Federasyon etkileriyle bu konuyla ilgili ek görüşmeniz oldu mu? Ya şimdi şöyle, federasyonla bu konuda görüşmek e, ne Tepecik tarafından ne bizim tarafımızdan bu işle ilgili bir yönetim anlamında telefon açmak e, bir kere şey olur. E, yani etik olmaz. Çünkü e, tutanaklar tutuldu, görüntüler verildi. E, ceza ve savunmadan sonra eğer e, bir e, nahoş bir tavır ya da e, bir e, adaletsizlik görürsek o zaman gereğini yaparız. Ama şu anda e, bizim federasyonu arayıp e, ya e, bu konuda şöyle yapın, böyle yapın dememiz etki olmaz. Çünkü federasyonun e, tahkimi işte profesyonel e, futbol disiplin kurulunun bu konudaki tecrübeleri sabit. E, hani bunu şöyle düşünün, yargıya müdahale gibi olur. Yani Şimdi adli e, adliyeye de e, mesela e, savcılığa da suç duyurusunda bulundu karakola. Şimdi savcıyı aramak gibi bir şey olur bu. Ha ama bakacağız ki şimdi cezalar saçma sapan ya da bir noktaya gidiyor. İşte o zaman gerek basın yoluyla, gerek federasyon başkanıyla randevu alarak, gerek eee tahkim kurulundan randevu alarak e, ya bu iş böyle hani e, Arkasını bırakacağım bir iş değil. Yani ben buradan e, izleyen, dinleyen, takip eden herkese söylüyorum. E, bu konu bizim e, Türk futbolu adına, ben bir futbol kulübünün, profesyonel futbol kulübünün başkanıysam, futbol kulübü adına e, ben bu işin sonuna kadar takipçisi olacağım. Yani bu kişisel bir şey de değil. Yani ben o adını, soyadını bile bilmiyorum. Suratını görsem hatırlamam da. Ama bu çocuk buradan... E, cezayı yeteri derecede almazsa artık bunun önüne kimse geçemez. Ya da takım arkadaşlarının ya da bu olaya şahit olan hiç kimse bunun önüne geçemez. Yani bence çok kattarca görülebilir ama bu çocuk futbol yakın gitmesi lazım. Bakın çok net ee, şey gibi bir şey bu. Nasıl diyeyim? Ee, nasıl e, hırsızlık yapıp polis olamazsa <gülüyor> tamam mı? Yani eee Sağ içinde böyle bir şiddete e, e, uygulayıp e, fair play şeyinde sahalarda olmaman gerekir yani. Bu çok net, bazıları şey yapabilir e, yani e, ya bir başkan ya bir genç çocukla bu kadar mı uğraşır o tekmeyi bana atsaydı affederdim. Ama sahanın içerisinde 95 dakika beraber ter akıtan meslektaşına, genç arkadaşına e, ölümüne tekme atmak e, affedin bir yanı yok. Ya. Peki e, Tepecik Spor Başkanı beni aradı dediniz. E, Tepecik Spor Kulübü ile olan ilişkilerinizi askıya aldınız mı? Tepecik Spor'un başkanı maçtaydı zaten. Ben Hak mağrumiyeti olduğum için ben protokolde değildim. Dediğim gibi antrenman sahasında platform kurdurmuştum. Oradan izliyordum dışarıdan. Sahanın içinde karşılaştık. Ve kendisiyle tartışmamız da oldu Ağız tartışmamız doldu. Ben kendisine dedim ki bak şu 5 numaranı, 6 numaranı, kalecini ve malzemecini getir. İlgili arkadaşlardan özür dilesinler. Ben çünkü çocukların tamamını soyunlu odasına soktum. Ee, işte emniyet teşkilatından da çok teşekkür ediyorum. Çok duyarlı davrandı hakikaten. Ee, hatta bizim çocuklar e, duşlarını kapatmışlardı. Ben bağırdım kızdım. Açın duşlarını dedim. Yani centilmenlik yine biz her e, defasında yani hiçbir şekilde şeyimizi bozmadık. Sadece dedim ki burası dedi, bizim mabetimiz burası bizim evimiz siz misafirsiniz. Gelip burada hem çocuklarımızı dövüp hem de böyle elizi konusu salıya salıya gidemezsiniz. Yani ya getireceksiniz adam gibi özür dileyecekler. Bizim çocuklar onları affedecek. Ya da şimdi burada tutanaklar tutulacak. Bu çocuklar emniyet müdürüne de buradan söylüyorum. Biz şikayetçiyiz. Bunlar alınacaklar. Götürecekler. Maalesef Tepecik Spor Başkanımız e, ben çocuk kolundan tutup hadi geliyorum soyunma odanıza geliyorum. barıştıram dememe rağmen yok dedi. Siz şikayetçiyseniz biz de şikayetçiyiz dedi. Peki dedim sen bilirsin. Orada bir ağız dalaşımız doldu. Sonra kendisi e, kaymakam bey aracılığıyla işte bizim e, dışarıdan bir takım e, bizi tanıyan kişilere arattırdı ricada bulundu. Ben kabul etmedim. Yani e, biz de, deplasmanlara gittiğimizde e, misafir olduğumuzu unutmuyoruz. Yani e, gelen herkesi de çiçekle karşılıyoruz. Oteline ziyarete gidiyoruz. Ee, ben e, cezalı olmadığım bütün maçlara bir rakiplerimiz e, soyunma odalarına giriyorum. Çocuklara başarılar diliyorum. Ama şimdi sen de haddini bileceksin ya. Yani. yani deplasmana gelmişsin. Uçan tekme atacaksın. Ondan sonra burada elini konusunda çıkıp taricadan gideceksin. Yani hani bu Aciz, darca gençler bilin acizliğini göster. Yani. Yok ne güzel efendim davacı olma. İşte affet. Yediğin dayak. O zaman benim futbolcumun bana, kulübüme, armasına saygısı kalır mı? Ya böyle bir saçma şey olabilir mi? Ya? Ne, aracısı, yani cumhurbaşkanı arasan olur ki yani. Böyle saçma şey olabilir mi? Sen bir camiayı temsil ediyorsun. Adamlar gelsinler. Sen sahada futbolcuların dövsünler. Anan sonra güzel duşlarına alsınlar, otobüslerine binsinler, gitsinler. O oh, ne hala dünya ya, öyle bir dünya yok yani. Maalesef. Bir de e, yanlış bilmiyorsam bu uçan tekme atan Alper sürücü ismi galiba. Oyuna ne 83. dakikada gelmiş. Vallahi bakın ben e, ben şeye, e, e, şeye şahit oldum. Ben platform sahaya yakın olduğu için bir de benim tarafımdaydı. E, kabul etsin gençsin, delikanlısın. Kendine çok güveniyorsun. E, yani arkası dönük yere eğilmiş bir adama vurulmaz zaten. Ya. Savaşta da vurulmaz. Yani. Onu bu şekilde hiddetlendiren, onu bu şekilde, ya bilmiyorum o da bir yerlere yazdı mı çizdi mi bilmiyorum ama yani onu bu şekilde ateşleyen onu bu şekilde örgütleyen nasıl bir akıldır bilmiyorum. Yani e, bu çocuğun onun için diyorum ruh haliyle ilgili bir sıkıntı var. Kesinlikle tedavi olması lazım. Yani bu çocuk öfke kontrolünü bu şekilde yapamayan bir çocuğun e, ailesine de e, milletine de e, arkadaşlarına da kimseye faydası olmaz zararı olur. Yani bunun şiddetle sadece cezalandırılmasından değil akıl ruh sağlığıyla ilgili de öfke kontrolüyle ilgili de bir e, tedaviye ihtiyacı var. Hiçbir neden bakın hiçbir neden ya da hiçbir sebep o, o, onu gerektirmez ya. Onu gerektirmez. Ya ben e, bizim çocukların e, kulaklarına e, fısıldayıp ailelerine küfür edildiğini bile biliyorum. Bu maçta değil başka maçlarda. Biz çocukları nasıl motive ediyoruz biliyor musunuz? Diyorum ki bakın evlat Sahada başarılamayan topla başarılamayan sinir harbiyle başarılabilir. Hakemin görmediği yerde dirsek yiyebilirsiniz. Hakemin görmediği yerde kulağınıza küfredilebilir. Bunun tamamını armanıza ve başkanınıza alın. Ama ne zaman size fiziki bir müdahale yapıldığında böyle aleni bir şey yapıldığında siz de gereğini yapın. Şimdi ee, futbol ...sınırlar içerisinde ve kurallar çerçevesinde oynanınca çok güzel. Evet futbolda kavga olabilir. Sokakta da oluyor. İş yerinde de oluyor. Trafikte de oluyor. Ama... ...hani... E, ...demek ki o çocuğun elinde leviye olsa kafasına duracak Yani... ...hani... E, ...hani gidersin... ...birbirinizi itersiniz... ...leviye bir tane tokat atarsın. Hani o vidalı kramponla kafasına uçan tekme. bunun bunu ben hala yani konuştukça yaşıyorum. Ya ben e, o anda e, benim 19 yaşında bir oğlum var. Ya yani kendi çocuğuma yapılmış gibi hissettim. Yani o da benim çocuğum çünkü. O da onun annesi babası da onu bize emanet etmiş. Ee, böyle bir saçma şey yok. Yani burada e, Spor'un başkanlığı, yönetimi kendi futbolcularıyla alakalı gerekli bırakın federasyonu falan. Gerekli e, cezayı vermek zorunda. Bizden de kocaman kocaman bir özür dilemek zorunda. Yoksa biz Tepecik Spor'la olan e, ilişkilerimiz zaten bir organik bağımız yok. Ama e, askıya alırız tabii. Yani ben e, Tepecik Spor'un başkanı benden takımımdan e, kamu e, önünde özür dilemediği sürece bundan sonra muhatabım olamaz. Alter sürecinin futboldan men edilmesini yanı sıra bir de psikolojik tedavi görmesini kesinlikle. Olsun. Bakın ben e, yani ben yıllarca spor yaptım. Uzak duru spor yaptım. Bakın ben futbolcu falan değildim. Ben kickboks yaptım. Çok uzun. Ben yıllarca adam dövmeyi öğrendim. Ama ben sokakta Alper'in attığı gibi tekmeyi kimseye atmadı. Bakın kimseye atmadı. Yani o tekmeyi ancak öldürmek için atarsın. O tekme attığında çocuğun boynu da kırılabilir. Yere, yani sonunu düşünmeden yapılan bir hareket. Bu o genç yaşta o yaşta bir çocuğun böyle arada hiçbir mesele olmadan namus, savaş, vatan şu bu olmadan bunu böyle yapıyorsa çocuğun kesinlikle psikolojik bir problemi var. Bir travması var yani. Ve bu çocuğun tedavi edilmesi lazım. Bu çocuk yarın tesiste birlikte kaldı. O da arkadaşına da yumruk atabilir. Başka şeyler de yapabilir. Yani bunun öfke kontrolüyle alakalı ciddi problem var. Yani kendisine cevap hakkı doğuyordur mutlaka. Ama basına açıklama yapsın. ama Yani nedenini bilmiyorum. Ki ona rağmen araştırdım. Bizim Metin'e vurdu, bir de Yusuf'a vurdu. Çocuklara, hocalara sordum. Dedim ki ya bu, bu çocukla sizin geçmişte bir şeyiniz var mı? Bilmeme rağmen ben bu sorgulamayı yaptım. Yani çünkü hani dışarıda mı bir sıkıntınız var? Yani biz Tepecik'te zaten hiçbir zaman aynı gruba düşmemişiz. Bu çocuklar zaten 19-20 yaşında. Zaten Yusuf bizim altyapıdan yetişme. Biz profesyonel yaptık onu. Metini Beşiktaş'ın 21inden aldık. Hiçbir ortak yönleri yok. Hocaları, şuyu, yani en iyi tanışan, en iyi tanışan, temel başkanla benim yani. Yani hiçbir husumetimiz yok. Bakın bizim mesela Bayrampaşa'yla bir husumetimiz. Yani Onu da öyle demek istemiyorum. Ben ta yıllara sahip ben başkan değilken şey, taraftarlar arasında bir şey olmuş. Mesela biz hala e, Bayrampaşa maçına taraftar götürmeyiz. Bayrampaşa bize taraftar getirmez. Hani o maçlarda bile çocuklar birbirleriyle hiçbir sorun yaşamadılar. Yani çünkü taraftar bir şeyler yaşayabilir. Yönetim, sahanın dışı ne olursa olsun, sahanın içerisinde sen meslektaşsın ya. Sen kardeşsin. Sen e, yarın aynı takımda Aynı amaç uğruna mücadele edensin. Bunun sayısız örnekleri var. Ne için yapıyor? ne için? Yapıyor? Lanet olası 3 puan için. Hiç önemli değil. Ya alsınlar 3 puanı versinler Tepeci'ye. Tepe tepe kullansınlar o puanı. Bak çok net söylüyorum. De Zaten kendini kabul ettirmiş bir takım. Vallahi billahi eğer olabiliyorsa o 3 puanı alsınlar. Tepeci'ye versinler. Ben kulüp başkanı olarak imza vereceğim. Tepe tepe kullansın Tepecik. Bakalım ne yapıyor Şampiyon mu olacak? Onun için Tepecik'in yönetimi burada asıl bileti, asıl faturayı, asıl cezayı Tepecik yönetimi kesmesi lazım. Topçusun. Yani federasyon şu bu Türk futbolu adına bir şey yapması lazım. Ama Tepecik burada gentleman duruşunu bizimle camia olarak e, dostluğunu kanıtlamak istiyorsa Arif başkanla temel başkan eğer dostsa temel başkanın Hemen ve hemen e, bu işe e, el atması lazım yani. Ama bak geçen Instagram sayfasını göstermişler. İşte yöneticiler, hocalar, futbolcularla karakolda resim çekilmişler. Futbolcularımız her zaman yanındayız. Ya ben yanında yazana yanında olun da. Ama yani futbolun ya futbolcunun yanında olun. Terörizmin ya da ee, bu arada terörün kelime anlamı korku yaratmaktır. Evet. Tabii. Ee, yani e, psikopatın hadsinin yanında olmamalısın. Arkadaşlarımız şey yazdı. İnanıyor musun Arif Başkan ceza vereceğine? Valla inanmak istiyorum. Çünkü papuç pahalı bu sefer. Yani bu işin peşini bırakmamız mümkün değil. Ee, ben Kulüpler Birliği'yle falan daha görüşmedim bu konuyu. Kulüpler Birliği'yle de görüşeceğim. Ee, şimdi ara dönemdeyiz zaten. Bu hafta açıklanır en yani geç Pazartesi, Salı falan açıklanır ee, Profesyonel e, Futbol Disiplin Kurulu ee, ceza verilmemesi mümkün değil. Yani. Sorusunu okuduğunuz seyirci aynı zamanda şeydi de demiş. Sekiz maç verildi siletle yaralanan bir futbolcu. Ben o yüzden inanmıyorum yazmış. Daha önce böyle bir, bir olay olmuştu. İşte, bilmiyorum mesela hatırlar mısınız Ahmet, Ahmet Spor'un bir e, futbol şeyi vardı. E, elinde jilet de çıkmıştı. Ondan bahsediyor işte. Mansur 8 maç mı vermişlerdi ona? Öyle gelmişler ben ondan hatırlamıyorum rakamı da. Ya valla bilmiyorum yani e, bu kötü bir örnek olur. Evet. E, bu sefer ben bütün futbolcularıma e, haftada bir günde kickbox dersi veririm. Bu sefer biz baktık yenemiyoruz, son dakika dönmeye başlarız der ki. Ama federasyonda bu işin altında kalkamaz. Yani o ya bakın ne ya iş, futbol, iş futbolun dışında olacaksın, tamam mı? Yani top oynaman yani o meşin yuvarlağı bir şekilde o fileye sokmaktan başka türlü maç alınması gerekiyorsa biz onu da yaparız da. Ama öyle bir insan öyle bir yapı öyle bir camiye değil 80 atlıyordur biz kirarız Hatırlıyor yani. muyum yani e, hatırlıyor musunuz İngiltere'de e, burada Taksim'de bir maçta bir Holigan öldürüldü İngiltere Türkiye maçıydı galiba e, deplasmanda İngiltere'ye her futbolcunun başına bir tane özel harekatçı gönderdik biz şimdi ben bir de güvenlik şirketim bak. Galatasaray Güneş şirket sahibiyim. O <gülüyor> zaman ben her her futbolcunun başına bir tane bodyguard göndereyim. İşte her futbolcuma dövüş sanatları öğreteyim. Uçan tekme atmayı öğreteyim. İşte ne bileyim e, silahlı ekip. Ya bu böyle saçma bir şey olabilir mi yani? Böyle bir şey olmaz. Biz <gülüyor> futbolun güzelliklerini <gülüyor> korumak <gülüyor> istiyoruz. Hedefleri konuşmak istiyoruz. Eee Türk futboluna nasıl faydalı olabiliriz? Bakın bugün Darıca Gençler Tepecik Tepecikspor'da ilk 11'de 5 tane Tepecik spor maçında ilk 11'de 5 tane benim alt yapımdan çocuk var. 16 yaşında profesyonel yaptığım çocuk var. Bunları konuşmalıyız. Yani bugün e, milyon çok milyon eurolar verilip oynatılamadan geri gönderilen bu ülkenin 1 lirasını bile Boşa vermemek adına futbolcu nasıl yetiştirebiliriz biz bunları tartışmalıyız. Biz federasyonla da bunları tartışmalıyız. Tepecik Spor'un başkanıyla da bunları tartışmalıyız. Biz rezerv ligi tartışmalıyız. Biz u 21ler geri dönsün tartışmalıyız. Biz pandemi sürecinde amatör liglerin, amatör oynayan çocukların körelmemesi için neler yapması gerektiğini... Amatörlüklerin niçin oynatılmadığını, oynatılmıyor bunları tartışmalıyız. Biz burada bakın yarım saattir e, bir futbolcunun attığı röveşatadan, attığı voleden, attığı uçarak kafa golünden konuşmuyoruz. Uçan tekmeyle başka bir arkadaşın nasıl yaralandığını konuşuyoruz. İşte onun için Türk futbolu böyle geldi. Ama Türkiye Futbol Federasyonu sporcuyu koruması gerektiğini düşünüyorum ben. Gereken cezayı vermesini düşünüyorum çünkü e, bu şekilde bundan sonraki olacak olayların önüne geçilemez. Cezaydı. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Benim futbolcum böyle bir şey yapsaydı, e, lisansını iptal etme yetkisi bende olmadığı için, lisansını iptal ettiremezsem bile süresiz kadro dışı yapar, süresiz kadro dışı yapar. Sözleşmesi bitene kadar da altyapıda oynatırdım. Futbol hayatını bitirirdim. Çok net söylüyorum. Çok net söylüyorum. Rehabilite ederdim. Tedavi ederdim. Ve herkese örnek yapardım. Yani e, herkese e, tabii ki müsamaha göstermeliyiz. Tabii ki affeden taraf olmalıyız. Ama bu, bu riske e, giremezsiniz. Bu riske giremezsiniz. Şimdi bizim mesela e, o tekme yiyen çocuğun e, o videoyu anası izliyor, babası diyor kız arkadaşı izliyor, ailesi izliyor. Bereket versin, çok ağır bir şey yok. Kalıcı hasar olsaydı ne olacaktı? Ne yapacaktık yani? Evet her şey olabiliriz o pozisyonla. Maalesef. Ya cinnet hali cinnet hali geçirebilir insanlar. Ya cinnet hali geçince Top oynuyorsun kardeşim. Hayatta en sevdiğin şeyi yapıyorsun ya. En sevdiğin şeyi yapıyorsun. İnsanlar kendi aralarında halı sahada futbol oynamak için para veriyor. Sen para verip en sevdiğin işi yapıyorsun. Seni ne hırslandırabilir ki adamın kafasını ediyorsun? ya. Ya bu ruh hali nedir ya. Bak ben türbünde kavga edebilirim. Ben senede 8-10 milyon lira para harcıyorum. Bak Türk futboluna 8-10 milyon lira para harcıyorum. Oğlum sen para alıyorsun lan. Sen 20 yaşında 21 yaşında bugün bir asgari ücretinin 10 katı para alıyorsun. Eşkıyalık yapmak için mi? Adam dövmek için mi yapıyorsun? Sen önce bir adam oluyorsun. Yani ben türbünde kavga edebilirim. Ben gözlemciyi davranabilirim. Ben hakça... Ben profesyonel futbolcu değilim. Ben aynı zamanda bir tüccar. Öyle düşün. Ya sen futbolcusun. Senin daha önünde yılların var. Sen örnek olacaksın. Sen daha büyük kulüplere gitmeyi hedeflemelisin. Daha sen 20 yaşında, 21 yaşında bunları yaparsan sen ileride ne yapacaksın? Ondan sonra ne oluyor? İşte ondan sonra Arda gibi Buradan isim vermeliyim. İşte milletin e, karısına, kızına laf atıp hastanede bir silah çekiyorsun. Ondan sonra uçakta gazeteciye şükrediyorsun. İşte bunların başını şimdiden en Anlatabiliyor muyum? Futbolcu örnek adam olması lazım. Bak ben Galatasaraylıyım aynı zamanda. Hı. Ben Arda'yı çok severdim. Ama Arda'nın özel hayatı ne zaman futbol hayatının önüne geçti? benim için arda bitti e şimdi sen daha kendi üstün ispat edip futbolcu olama, yani daha bir futbolcu ol oğlum ya yani ismini keşke ben böyle duymasaydım da benim scoutlarım deseydi ki tepecikte bir 6 numara var çok 6 numara var işte çok iyi başkanım bunu traj keşke ben sen ismini böyle duysaydım e şimdi bak dillere düştüm Yazık günah değil mi yani? Niye? Niye yani? O sahada ya bizim anamıza 90 dakika küfür ettiler ya. Bak bir deplasmanda Bayrampaşa maçında o zaman tara şeydi tam 90 dakika koru halinde anamıza avradığımıza küfür ettiler. Şimdi ben bunları ciddiye alsam benim Orada ya katil olmam lazım ya da benim artık bu işlerle uğraşmamam lazım. Ya kötüsüz sahibinindir diyeceksin, geçeceksin. Ben artık en son ayağımla ritim yapmaya çalıştım. Çünkü yapacak bir şey yok yani. Deprasmana gitmişsin 90 dakika ana, avrat, soy, sop kalmadı, küfür ettiler bize. Şimdi sen senede 8-10 milyon lira para harca, bir de ananın avradına küfür ettir. E şimdi sen bir futbolcu olarak bu işten ekmek yiyen biri olarak haline hareket... Bak buradan bir şey daha söyleyeceğim. 99 numara. Erçal mı? Erçan mı? Tepecik. Golü atan çocuk. Bak mesela onu da yürekten tebrik ediyorum ya. Yani. Bak o 6 numara ne kadar psikopat, ne kadar futbol da olmaması gerekiyorsa o Erçal'da Erçal'da kesinlikle yani bu liglerin en üstlerinde olması gereken ahlakta bir çocuk. Oradaki çabasını, oradaki ota, bakın Antrenörleri Tepecikspor'un Antrenörü de tembiris. Tepecikspor'un Antrenörü dönüyor diyor ki, Siz Tepecik'e gelince görürsünüz. Tepecik'e gideceğim, Tepecik'ten hatta bir de ev alacağım. Bak, gideceğim, bakacağım ne yapıyorlarmış. Yani. Ee, ama o çocuk, o Erçal, ee, yani bir kulüp başkanı olarak hayran oldum çocuğa. Hocamıza da söyledim. Ee, ya yani bak, işte o da tepecik sporlu. Benim tepecik camiayla e, markayla armayla o armaya gönül verenlerle herhangi bir derdim olabilir mi? Ama tepecikin başkanı benim bu söylediklerimi yapmazsa. Hakikaten o koltukta oturmamalıdır. Altı numara gerçek anlamda futbol oynamamalıdır artık. Ama 99 numara ahlakıyla duruşuyla ki Tepeci'nin golünü atan da oyunuyla bence Tepeci'ye çok fazla bir oyuncu. Çok net söylüyorum. Yani. E, takdir etme. Aynı yerde bak takdir ettiğimizi ediyoruz. Ama e, bu saçma sapan, e, işte futbolla özleşmeyen, yakışmayan hareket içinde olan arkadaşımızı da e, maalesef e, ifşa etmek zorundayız. Yani. Durum bu. Evet. E, artık ben de bu tarz konuyu kapatmak istiyorum başkanım. Eyvallah. E, şimdi şöyle söyleyeyim. Bu arada Bayram demişken, e, sanıyorum bir Gölcük Spor'la da muhabbet olmuştu, şike iddiaları vesaire bir tartışmanız olmuştu, bir münafış olmuştu. Bununla ilgili görüşmeniz düzeltildi mi Gölcük Spor tarafıyla? Şimdi e, ya, Gölcük Spor bizim e, kentimizin takımı. Aynı e, ilin takımlarıyız. Orada o e, şike falan davası şu, e, şike falan yoktu tabii. Yani orada benim açıklamam ee, Tabi orada habercilik yaptılar. Ee, i̇yi yerden yakalamışlar. Benim basın toplamda ben şöyle bir şey söyledim. Şimdi orada da yanlış olan şuydu. Bizim Gölcük Spor'da oynayan, e, daha önce oynamış olan e, maçın, şey e, futbolcumuzu oranın kulüp müdürü arıyor. Bir gün önce. Şimdi bizde adettir. E, benim mesela WhatsApp grubum var. Başkandan e, mesaj var başlıklı. Benim bütün teknik eğitim ve futbolcularımı o gruba almışım ama bir tek yazma yetkisi bende. Ben maç toplantısına katılamamışsam oradan bir e, motivasyon yazısı yazarım. Motivasyon yazısı yazarım. E, dolayısıyla e, futbolcumu o saatte aramam. E, erken uyuturuz. Kafe e, breakini yaptırırız. İşte... E, herhangi bir morali bozulmasın, mesela olmasın diye de şey yapmayız yani. E şimdi Gölcük Spor'un kulüp müdürü e, maçtan önce gece 10 gibi arıyor bizim çocuğu. E, i̇şte diyor ki, işte yarın maça gelecek misin? İşte sana sürprizlerimiz var. Falan filan. Gibi. E, şimdi ben de orada şunu dedim. Ben bir kulüp başkanı olarak bunu dedim. Şike yani. Hani sen o çocuğu Etki altına bu telefon açmaya etki altına mı almaya çalışıyorsun? Bir mesaj mı vermeye çalışıyorsun? Sonra da şey demişti, yani biz onu çiçeklerle karşılayacaktık falan filan. Ya kardeşim, e, yani e, çiçeklerle karşılamanı falan geçtim. Ya sen başka bir kulübe geçmiş bir futbolcuyu maç öncesi saat 10'da niye arıyorsun ya? Yani o çiçek kelimesi orada benim. Yani ben bunu şike sayarım. Ben bunu Etik saymam anlamda söyledim. Gölcükspor'un başkanı da bizim kardeşimiz, canımız, ciğerimiz, arkadaşımız. E, oradaki olayları da tabii tafsif etmedik. Ben o zaman da yurt dışındaydım, yoktum. E, orada da mesela, e, ama o, o bile bunun gibi çirkin değildi. Yani orada böyle e, sataşma, itme, kalkma falan vardı ama öldüreceği yani öldüreceği bir e, vuruş ya da hamle falan yoktu. Ben kavga çıkar bakın, tartışma çıkar, sürtüşme çıkar, bu her yerde olur. Ama e, orantısız güç kullanmak e, burada e, beni rahatsız eder. Evet. Yoksa e, hani tartışırsın, bağırsın, çağırırsın, büyükler araya girer. Büyükler kimdir? Teknik direktörlerdir, yöneticilerdir. Başkanlar. Girer, herkes kendi çocuğuna sahip çıkar, gir lan içeri der, biter iş. Ona parmak sallarlar, bu buna parmak sallarlar konu biter. Hava uçan tekme vur. Kaburgalarını tekmele. Yere vuranın kafasına vur. Yani bu konu, yani Gölcük'te olmadı böyle bir şey. Oradaki şişe konusu da dediğim gibi o kulüp müdürün bir gün önce bizim daha önce Gölcükspor'da oynamış bir oyuncumuzu arama hadisesiydi. Yani gece onda ben bile aramıyorum. Yani hoca bile rahatsız etmiyor çocukları. Maç toplantısı biter. Ondan sonra herkes maça konsantre olur. Şimdi sen rakip bir kulübün müdürü o takımın oyuncusunu niye arar ya? Yani bu, bu etik değildi. O yüzden onu söylemiştim. Ben Tuzla Spor'da kulüp muhabirliği yapmıştım başkanım. O zaman da işte Tuzla Spor'daki takım oyuncularının işte eski takım arkadaşı olduğu takımlara gidiyorduk konuk olarak. Yani o zamanlar bile biz futbolculara maç öncesinde, şimdi, sabah değil, hani sahada sadece sohbet ediyorduk, sonra geri dönüyorduk. Yani böyle bir olay... Yani ya futbolcu, hani futbolcu, futbolcu belki arar falan filan ona hani mesaj atar falan da. Ya bir kulüp müdürü, bir kulüp müdürünü arar. Bir şey ihtiyacınız var mı der. İşte ne bileyim, yarın hangi formayla çıkacaksınız der. İşte bayrağınızı unutmayın der. Yani bir i̇şte, kulüp futbolcu aramazsa evet kulüp müdürü futbolcu aramaz yani. yani. Yani maç öncesi de aramaz, başka zamanda da aramaması lazım. Yani. Doğru değil, etik değil. Yani şimdi ben e, mesela ben Alper'in telefonunu bilsem de ben Alperle muhatap olur mu? Olmam. Ben kimle muhatap olurum? Ben başkanla muhatap olurum. Evet. Ararım derim ki kardeşim böyle böyle böyle. E, yani. Doğru hareketler değil. İşte öğreneceğiz. Bunları öğreneceğiz. Yani, e, i̇nşallah kazasız, belasız, can yanmadan, ocak sönmeden e, bu işler tecrübe edilir. Bu maçta e, bunun kötünün iyisi, bu Tepecik maçı da hani inşallah örnek olur bundan sonra hem bizim çocuklarımız, hem Tepecik hem de bu işi e, gören, izleyen, duyan, bilen herkes için Hı -hı. ve federasyonun vereceği karardan sonra da hem yaptırım anlamda, hem ahlak anlamda, hem etik anlamda herkes dersini almıştır. Peki. Ee, Başkanın bir seyirci sorusu vardı altta ama bayağı oldu. Ben sizin sözünüzü bölmemek için söylememiştim. Lüney Burgaz'dan evet, bir Destek mükemmelleri var. Ee, bilmiyorum takip edebiliyor musunuz? Lüney Burgaz'da oturuyorum. Darıca Gençler forması nasıl temin edebiliriz? Başkanım yazmış. Şöyle yapalım. Ee, şimdi sizin Instagram'ınızı takip ediyordur kardeşimiz. Bizi de yani Arif Gülen olarak beni de takip etsin. Oradan bana ıı, direkt ıı, şeyden ne diyorsunuz? Biraz teknoloji fakirime direkt, direkt mesajdan mi? yazsın. Ee, ben ona ıı, formayı hediye edeyim. Seve Teşekkür. seve. Peki Darıca Gençler Birliği'ne geçelim başkanım. İkinci Lige Darıca Gençler Birliği çıkacak mı bu sene? Şimdi dostum şöyle Darıca Gençler Birliği e, ikinci lige çıkmıştı. 8 ay sonra da düştü. Şimdi e, altını doldurmadan bir yere çıkmak e, çıkmış olmak için çıkmaktır. Yani işte siyaset için yani nedensiz bir çıkıştır. Şimdi biz iki yıl oldu yönetime geleli. E, biz çok profesyonel bir yönetim sergiliyoruz. E, Tamamen siyaseti e, Siyasetin içinden çektik aldık Darıca Gençler Birliği'ni. Zaten Darıca Gençler Birliği anonim şirket. Bizden önce geçmiş dönem belediye başkanı Azeri bir iş adamına satmıştı takımı. Taraftar ve camiye bundan büyük bir üzüntü duydu. Sonra biz bizden rica ettiler. Biz işin içine girdik. Ve takımın bütün hisselerini aldık. Darıca'yı Darıcalı bir başkan yönetiyor şu anda. E, altyapıdaki e, çocuklarımıza e, büyük önem verdik. Ben geldiğimden bu yana iki yılda e, altyapıdan 19 tane profesyonel yaptım. E, i̇lk geldiğim zaman transfer tahtasını açtım. Gençlerden oluşan, Avrupa'daki Türk gençlerinden oluşan güzel bir takım kurdum. Bugün baktığın zaman e, bizim takımımızda e, Yusuf gibi, Metin gibi, e, Emre Alan gibi, e, Nebitir Yayçoğlu gibi, kısa Kısacık gibi, e, çok genç ve Türk e, çok ciddi katkısı olacak e, gençleri e, biz yetiştirmeye başladık. Bu çocuklar artık hep 2-11'de. Gol atıyorlar. Çok ciddi savunma yapıyorlar. Daha saray maçını izlediyseniz ee, Belhanda'yla e, Arda'yla e, benim asgari ücretli çocuklarım aslanlar ücretli. yani e, yüreğiyle oynayan bir takım var e, çok e, bu işi güzel okuyan e, hedefler olan bir hocamız var Ender Alkan onunla da kafa yapımız e, futbol kafa yapımız uydu çünkü ben gençlere önem veren e, ve ee, gençliği e, laf olsun diye e, değil gerçekten şey yapması lazım. Ee, dolayısıyla Darca Gençler Birliği tesisi olarak, camiası olarak, taraftar olarak e, üstlükleri hak ediyor. Ama altı boş e, olmamak kaydıyla. Alttan gelen güzel bir ekibimiz var. Ee, şimdi Allah nasip ederse e, biz e, hedefimiz kesinlikle play-off oynamak. E, ama şu anda e, dördüncü yüz play-off. E, takımımız şampiyon da olabilir. Ama e, transfer tahtasını sezonun sonuna kadar açmayı düşünmüyoruz, açmayacağız. Kendi ekibimize güveniyoruz, kendi oyun disiplinimize güveniyoruz. Bu takımın bu gençlerle çok iyi noktalara geleceğini düşünüyoruz. Ama Darca Gençler Birliği'nin e, hem vizyonu olarak hem e, gelecekte olması gereken yer kesinlikle ve kesinlikle birinciliktir. Tesis, yapısı, her şey buna müsaittir. Fakat dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle e, futbolcu yetiştirerek, kendi e, iktisadi teşekküllerini oluşturarak e, kimseye muhtaç Siyasete muhtaç olmadan e, futbolcuların parasını ödeyen hocaların parasını ödeyen kimseye borcu olmayan bir yapı olarak yürümesi lazım ki e, hem cazibesi olsun e, hem de bütün gençler darca gençler birliğinde oynamak istesin. Çünkü darca gençler birliği e, burada ben size e, bunu müjdelemek istiyorum, söz veriyorum. Birkaç yıla kadar her genç futbolcunun kapısında sıraya gireceği Oynamak isteyeceği bir kulüp haline gelecek. Futbolcu fabrikası haline gelecek. E çünkü bizim e, ancak ve ancak e, parayı e, buradan kazanırız. Yani yılda 8-10 milyon e, bütçe e, ancak iyi futbolcuları yetiştirip e, bu futbolcuları değerlendirerek olabilir. Aksi takdirde e, buna hiçbir iş adamının tek başına... Ee, gücünün yetmesi mümkün ve kabil değildir. Taca Gençler Birliği bu sene ikinciliğe çıkabilir. Ama bu sene ikinciliğe çıkmasa bile e, seneye artık bütün çalışması bütün e, aurası buna yönelik olacaktır. E, bu arada şarjım bütün şarjı taktım. Biraz şey oluyor. Ee, tarafım, e, ben de takmalıyordum. Dolayısıyla e, ben sezonun başında da taraftarlarımıza biz şampiyon olacak bir takım e, kuruyoruz ya da e, şampiyonluk e, hedefimiz diye bir şey söylemedim. Her başkan e, şampiyon olacağını söyledi. Biz ligin e, en centilmen, e, gençlere önem veren, taraftarlarını mağşub etmeyen, alaş takımı olmayan e, bir takım kuracağımızı söyledik. Ve onu da yaptık. Türkiye kupasında 500. tura kadar yükseldik. Çok güzel mücadele ettik. Bugün 9 haftadır, 9. haftadır yeniliyoruz. Ee, gol yemiyoruz. Çok iyi bir savunmamız var. Ee, birden fazla golcümüz var. Ee, genç ve mücadeleci yüreğiyle oynayan, e, oyun disiplini olan, hocasının sözünü dinleyin. Eee takım olmuş bir takımımız var. Dolayısıyla grubumuzda da dengeler enteresan. Yani en alttaki e, Yozgat Spor e, en üstteki lideri yenebiliyor. E, evet. Ya da e, herkes beklenmedik puanlar kaybedebiliyor. Onun için yani şampiyon da olabiliriz. Ama e, bilinçli hedefimiz bilinçli hedefimiz kesinlikle playoff ve play-off'tan çıkmak. Peki şampiyonluk yarışındaki diğer takım kim olur? Sadece gençler birleşimde var mı favoriniz? Ya şimdi şöyle. E, yani biz e, çok büyük bütçeler, e, bizim takımın geçmiş borcu var. Yani ben bu takımı aldığımda 12 milyondu takımın borcu. Şimdi 6 milyona kadar düştü yaptığımız masraflar hariç. Yani sezonundaki harcamalarımız hariç kalan borçlardan bahsediyorum. 4.3 milyon transfer tahtası e, borcu vardı. Şu anda 800 lere düştü e, ve bu sene onu da kapatacağız zaten. Kendi kendine kapanıyor. Federasyondan gelen paralarla. E, çok bütçeler bilmiyorum ama e, Nazilli'nin e, ve Fethiye'nin e, iyi paralar harcadığını biliyorum. Duydum yani en azından e, duydum. E, ama hepsiyle oynadık. Biz Nazilli'yi de yendik, Fethiye'yi de yendik. Öyle şansa falan da yenmedik. E, var takımın favorisi diye bir şey yok. Yani şeyin e, grubun şu anda favorisi diye bir şey yok. Dedim ya, e, başka gruplarda olabilir ama bizim grupta herkes herkesi yenebilir. E, yani böyle bir enteresan yapı var. Bir de ikinci ligde e, şey ikinci ligde diyorum, ikinci sezonda e, ikinci yarıda ee, ekonomik e, istikrar sizi e, belirler. Başarıyı belirler. Yani biz çok büyük paralar vermiyoruz oyuncularımıza ama veriyoruz. Ama çok büyük paralar vaat edip veremeyenler e, ikinci yarıda dökülmeye başlarlar. Çünkü bu ligde futbolcu e, parasına bakar. Kafasının rahatlığına bakar. Onun ben 700 bin liralık, 800 bin liralık, 500 bin liralık oyuncu almadım. Almayacağım da. Almayacağım da yani. Çünkü 3. ligde 700 bin liraya 500 bin lira oyuncu olmaz kardeşim. Kimse kusura bakmayacağım. Ee, dolayısıyla e, bizim favorimiz kendimiz. Gençler Birliği şampiyon olur inşallah. Olmazsa kimin olduğunun bizim için bir önemi yok. Biz playoff'taki rakiplerimize bakarız. Bizim. Peki. Bir seyirci sorusu al Başkan'ın. Kulübe kurumsal kimlik kazandıracak mısınız? Logo, renk vesaire gibi değişikliklerle diye bir soru var. Şimdi bizim kulübümüzün, camiamızın çınar altı gibi bir değeri var. Biliyorum. Taraftarlarıyla bütünleşmiş bir yapımız var. Dolayısıyla bir kulübün rengiyle, şekliyle, şemaliyle oynanmaz. Ama geliştirilir. Mesela sarı-yeşil bizim ana rengimizdir. Fakat biz bazen siyahla çıkarız mesela. Platin rengi. Yani böyle görsel e, bazı şeylerimiz olur. E, dolayısıyla rengimiz bizim çok güzel e, bir renk. E, rengimizi falan değiştirmek, logomuzu falan değiştirmek gibi bir derdimiz yok. İşte kendimize bir maskot bulduk bu sene. Pelikan yaptık. E, futbol topunu tutan bir pelikanımız var. Onun lansmanlarını yapacağız. Yani nasıl işte Galatasaray'ın Aslan'ı Fenerbahçe'nin Kanaryası Beşiktaş'ın Kartal'ı varsa bizim Darca'mızda da sembol olmuş bir pelikan var. O pelikanı e, Darca Gençler Birliği'nin e, maskotu haline getireceğiz. Ama e, bizim 1934 yılında çizilmiş ve daha sonra geliştirilmiş olan ee, Darıca Gençler Birliği logosunu değiştirmek gibi bir derdimiz yok. Kurumsallık o değil bence, kurumsallık şu. E, yani e, biz e, şu anda profesyonel yönetimle gidiyoruz. Bizim yönetici, bunlar gibi 20-30 kişi falan değil. E, i̇ki tane e, ben ve yardımcım var. E, bir de profesyonel sportif direktörlerimiz, danışmanlarımız var. Hiçbir menajerle çalışmayız. Menajer olan futbolcularla çok fazla işimiz olmaz. E, futbola hizmet e, herkese saygımız var ama simsarlığa kesinlikle ödün vermeyiz. Liyakat sahibi e, ve yetenekli çocuklar, genç çocuklar, fiziği düzgün çocuklar bizim e, ana e, radarımıza girer. Ee, nereli olduğu, hangi partili olduğu, hangi görüşten olduğu, babasının ne iş yaptığı, bizi hiç ilgilendirmez. Çocuk karakterliyse, çocuk duyarlak sahibiyse, yetenekliyse, dolaşmazsa biz onu alırız ee, ve onu daha gençler bildiğiniz renkleriyle bütünleştirip marka yapma yolunda kurumsal bir bakış açımız var. Store açmak gibi... Ee, bir niyetimiz var. Bu pandemi biraz e, araya girdi. DGB kafeler oluşturacağız. Darge gençler Birliği kafeler oluşturacağız. Ee, bir otel ve okul projemiz var. Darge gençler Birliği ile ilgili, hem tesisat kampında, yani iktisat teşekküllerini oluşturan, e, kendi ayağı üzerinde duran bir darge gençler Birliği'nin kurumsallaştırma anlamda çalışmalarımız devam edecek. Allah nasip etsin. Darıca store açacağız dediniz başkanım. Peki internetten kulüp ürünleri satışa sunulacak mı? Daha ileride. Çok özür dilerim. E, Darıca store açacağınızı söylediniz. E, peki kulüp ürünlerini internetten satışa da sunulacak mısınız? ilerleyen zamanlar mı? Hepsi alındı. Hepsi alındı. Hazır. E, bu pandemiyle alakalı e, orada bir frene bastık. E, ama... E, Önümüzdeki ay e, bununla alakalı resimler çekildi, ürün kanları oluşturildiği e, yapacağız. E, dijital baskıyla alakalı e, bizim PR danışmanımız Hakan Bey var. Onunla gerekli çalışmalar yapıldı. Sosyal medya sorumluluğumuz e, ve bu deplasman hikayelerimizi falan çeken Rasim kardeşimiz var. O da her türlü çalışmayı yaptı. Yani post makinamız bile alındı. E, bunun şu anda... E, Pilot olarak bir yerden başlayacağız. Bir de hangi önünden ne kadar yapmalıyız ile ilgili. Şimdi çocuklar çalışmalar yapıyorlar. Fiyat belirlemesi yapıyorlar. Yapacağız bunu da Allah nasip ederse. Şimdi bir seyir sorusu daha okuyacağım size Başkan'ın. Darıca, darıca Gençler bir maçları Gebrespor Spor Kurs Stadim'in oynattığı bütün maçları kazanır diye bir yorum var. Tamam. Şimdi Şimdi ben geçmişte de Gebze, Gebze Spor'un da yöneticiliğini yaptım. Futbol şube sorumlusuydum. Gebze Spor da bizim bir değerimiz ve kıymetimiz. Ee, ama tabii şimdi Darıca Gençler Birliği'nin bir muhabbeti var. Darıca Gençler Birliği'nin zeminle ilgili bir sıkıntısı var. Onu da bu sene inşallah gerek Büyükşehir Belediye'mizle, gerek ilçe Belediye'mizle, gerek kendi imkanlarımızla hem antrenman sahamızı hem de e, sahamızı bu sene yapacağız. E, fakat Darıca Gençler Birliği'nin stadı varken Gebze Spor'un Gebze Spor stadında oynamak çok etkili olmaz. Ama ben Gebze'deki bütün futbol severleri, e, biz bölgenin profesyonel takımıyız. Biz bölgenin takımıyız. İnşallah e, taraftarı açıldığında e, bizim 2600 kişilik stadımız var. O 2600 kişilik stadı e, Gebze'li, Çayrovalı, Dilovası, Darıcalı bütün hemşerilerimize doldurmak istiyoruz. Bir de bizim basketbol takımımız var. O zaman yani kişilik mücadele ediyor. Şimdi 1800 kişilikte bir stadı tahsis ettiler bize kapalı spor salonu. Tüm Gebze, tüm Batı yakasını, tüm Kocaeli'leri davet ediyoruz. Yani bizim ayrımız gayrımız yok. Ama şimdi kendi muhabbetimiz varken e, Gebze sporun stadına gelmemiz de hani çok etik olmaz. Anladım. Benim bir sorum vardı. Ee, seyirci de şimdi sormuş üstüne gelmiş. Darıca Gençler Birliği uzun vadeli hedefleri neler? Ben de bunu soracaktım. Seyirci de sormuşken size direkt ileteyim hocam. Iyi başkanım. İşte dediğim gibi Darıca Gençler Birliği e, işte ben mesela Kocaeli Spor'un e, Süper Lig'e tekrar çıkması gerektiğini düşünenlerdenim. Evet. E, bir kentin Süper Lig'de bir temsilcisi olmalı. E, o da ee, geçmişiyle e, yine camiasıyla, stadıyla altyapısıyla Koceli spor olması gerektiğini düşünüyorum. Darca Gençler Birliği'nin de çok yakışacağı ve orada artık o ligin abisi olması gereken yerin e, minimum ikincilik ve kesinlikle birincilik olması gerektiğini düşünüyorum. Yani sportif başarı olarak Darca Gençler Birliği'nin birincilikte olması e, tüm ee, Süper Lig futbol takımlarına ve hatta Avrupa takımlarına futbolcu yetiştirerek futbolcu satması Darıca Gençler Birliği'nin niyahi e, hedefi. Ama o noktaya geldikten sonra e, vura vura geçiyoruz Süper Lig'e de çıkmayalım demeyiz tabi. Ama Darıca Gençler Birliği'nin yeri kesin güçlü değil. Darıca Gençler Birliği 1. Lig ve 2. Lig'in abisi olması lazım. Çok net camiasıyla, tesisiyle, bunu hak ediyor. İnşallah bizim e, hedefimiz bu. Ama en büyük hedefimiz dediğim gibi e, madem ki biz 86 yıllık çınarız, madem ki biz e, futbola önem veriyoruz, bizim e, 82 milyonluk Türkiye'de, genç nüfusu olan Türkiye'de ee, futbolcuları yetiştiremeyip süperlik takımlarının e, neredeyse %80'i yabancılardan oluşan bir Türk futbolu görmek istemiyorsak bizim gibi düşünen takımların futbolcu yetiştirmesi lazım ve bu futbolcuları e, yukarılara göndermesi lazım. Bakın e, şöyle düşünün e, Darıca Gençler Birliği'nin fazla değil 20 tane 20 tane. Metin Ali, Feyyaz, Sergen, Tanju, Rıdvan gibi. Oğuz Çetin gibi. Yani e, Arda, Emre, bunlar da dahil. Bunlar gibi. E, futbolcu niye yetiştiremiyor da işte Falcao gibi işte 30-40 milyon eurolara gelip e, işte ne yaptı bile belli olmadan e, işte şimdi gönderilen Bakın 30 milyon euroya 30 milyon euroya federasyona bir rapor hazırlıyorum ben. Bir tesis raporu. Benim 10 milyon euroya kuracağım bir tesiste senede 50 tane Falco çıkarırız biz. Yani Darca Gençler Birliği Darca Gençler Birliği modelinde düşünenlerin kesinlikle altyapısı tesislerine, futbol okullarına, u 14ten başlayan o 19a kadar bir futbol disiplini olan yani bugün hangi hoca gelirse gelsin Darıca Gençler Birliği'nin bir oyun disiplini olması lazım. Bir oyun kültürü olması lazım ve O 14ten O 19a kadar tıpkı şöyle düşünün birinci sınıfta nasıl öğretmen alıyor sizi 5. sınıfa kadar getiriyor ondan sonra ortaokuldan ondan sonra liseye geçiyorsunuz. Bir futbol, Darıca Gençler Birliği futbol tekniğini benimseyen bir yetiştirme şekli olmalı. Ve Darıca Gençler Birliği birçok yere futbolcu satması lazım, vermesi lazım. Benim 20 tane futbolcu sattığımda futbolcunun ilk etapta para kazanmak da önemli değil. Sözleşmesine her satışından %20 geliri olan, her sene oynadıkça para kazandıran 20 tane futbolcum olsa Darca Gençler Birliği'nin hiç kimseye, Arif Gülen'den hiç kimseye ihtiyacı olmaz. Yani biraz böyle bakmak lazım. Darca Gençler Birliği ta, tabii ki taraftarı olan, camiası olan bir takım. E, Camia da takımının başarısıyla mutlu olur, sportif başarısıyla mutlu olur. Darca Gençler Birliği kupa, şampiyonluk vesaire gibi hedefleri tabii ki olmalı. Ama dedim ya, şimdi benim çınar altındaki herhangi bir kardeşime, ya Darıca Gençler Birliği, ikinci lige çıktı. Doğru mu? Çıktı. Yedi ay sonra öyle bir düştü ki, evet. tesislerinde içecek suyu yoktu. Otelden mahsur kaldı. Transfer tahtasını açamadı. Teknik direktörü Antalya maçında tüm Türkiye'ye takımı rezil etti. E şimdi böyle ikinciliğe çıkmak mı isteriz? Yoksa altımızı sağlamlaştıra sağlamlaştıra bir daha hiç inmemek üzere her gittiğimiz yerin abisi olmak mı isteriz? Allah göstermesin e, bu takım herhangi bir şekilde amatöre düşerse bir daha hiçbir şekilde çıkamaz. Bakın şekil bir ben... Gemzirspor'da futbol şube sorumlusuyken Fırtıyer Sporu 2. çıkardık. Bugün Gemzirspor amatörde ve çıkmakta artık çıkamıyor. Profesyonel olmakta çok zorlanıyor. Kolay bir şey değil oralardan çıkmak. Dolayısıyla biz altyapımızı e, ve e, tüm çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz. Yani önümüzdeki 5 yılı hedefleyerek devam ediyoruz. Çünkü bizim a, a, arkamızdan atlı kovalamıyor. Yani ben Mesela bir belediye başkanının gülümünde olan bir takım olsa ki 15 yıl böyle olmuş. Hani belediye başkanı seneye seçim vardır ki öyleydi. Takımı borçlandırıp şampiyon yaptı işte ikinci çıkardı. E sonra aday olamayınca takımı sattı. E şimdi böyle böyle bir böyle bir başkan istiyorsa darce gençler bir taraftarı Arif Külün böyle bir başkan değil. Arif Külün gençlerde yaptı bütün çalışmaları kalıcı yapıyor. Böyle olmak zorunda. Çünkü acelem yok benim. Yani ben e, takımımı ayakta dimdik tutayım. Keyifli futbol oynatayım. Futbolcu yetiştireyim. Darıca'daki esnaf bakın mesela benim Baha Kısacık e, Darıca'nın çocuğu. Ailesi Darıca'da. Yusuf Darıca'nın çocuğu. Annesi babası kardeşleri Darıca'dı. Okul arkadaşları Darıca'da. Onlar izlemeye gelsinler. Keyif alsınlar. O çocuk çıksın gitsin büyük takımlara. Desin ki ben Darıca'da yetiştim. Bizim en büyük hedefimiz, emelimiz bunlar. Yoksa tabii ki bu takıma iyi futbolcular da alacağız. Abiler de alacağız. Eyvallah. Ama e, bu kentin takımını e, bu kentin yeteneklerinin önünü açarak bir yere getirmenin tadı çok daha başka. Keyfi çok daha başka. Peki başkanım. Transfer konusunda transfer tahtasını açmayı düşünmüyoruz. Mevcut kadroya devam etmek istiyoruz demiştiniz. Transfer tahtası <gülüyor> yazın. Haziran ayında kendi kendine açmıyor zaten. Çünkü bakın orada da şöyle bir strateji yaptım ben. Şimdi Darıca Gençler Bilginin kalan 6 milyon borcu var ya. Bu evet. 6 milyon borcunun birçoğu eski yöneticilerin alacak. Ve bunlar sıraya girmişti. Yani eskiden darca gençler bir de başkanlık yapan, yöneticilik yapan herkes takımı kendine borçlandırmış. Ve gitmiş sıraya girmişler. Şimdi ben e, bugün şu andaki çocuklarımıza, altyapımıza e, vereceğimiz paraları, transfer tahtasını açarsak oradan gelen paralar onlara gidecek ve bizim para boşa gidecek. Şimdi biz ne yapıyoruz? Federasyona gelen paralar transfer tahtasını kapatıyor. Biz paramızı şu andaki mevcut kendi oyuncularımıza harçıyoruz. Ve takım iyi gidiyor. Yani şu anda bu grupta bu takımın transfer yapmaya ihtiyacı yok. Hatta ben yarı dönemdeki transferlere çok inanmıyorum. Şimdi yarı dönemde kim transfer yapar? Şimdi ya takım bulamamış adam alırsın ya da takımıyla sorun yaşamış adam alırsın. Çünkü iyi futbolcu niye açıkta kalsın? E şimdi ben takımımın şimdi yarı dönemde hocama dedim ki yarın transfer tahtasını açıyorum. Hocam kaç kişi istiyorsun? Başkanım dört kişi istiyorum, beş kişi istiyorum. E şimdi onları alacağım. E şu anda önünü açtığımız her maça yedi sekiz tane scout'un gelip izlediği çocukları nerede öğreteceğim? Yani şimdi ee, ben 500 bin lira verip bir forvet aldığımda hoca onu mu oynatacak bağayı mı oynatacak hadi gel konuşalım evet. ee, bağayı oynatmayacaksa ben bağayı nasıl pazarlayacağım ee 500 bin liralık çocuğu alacağım niye o zaman para veriyor seneye ne yapacağım o çocuğu bir senelik sözleşme yapacak benimle yarım sezonluk sözleşme yapacak hayırdır niye ben derdim ne ki yani benim takımım gibi gidiyor. Yani biraz hani türbünler oynamamak lazım ya. Biraz akıllıca oynamak lazım. Yani stratejinizi iyi yapmanız lazım. Şimdi ben çöpe niye paramı atayım ki? Ben şu andaki çocuklarımın e, para sıkıntısını çözüyorum. E, takımımı kampa götürüyorum. Beş yıldızlı otellerde kaldırıyorum. Uçakla gönderiyorum. E, üç oyun ee, en iyi şekilde yediriyorum. Kafe bileklerini vesairelerini yapıyorum. Eşini ben e bir de her gelen transferi tutacağını nereden bileceğiz? Çok iyi adam diye aldık. Geldi takımın ahengini bozdu. Ne yapacağız? Onun için yarı dönemde transfer tahtasını açmak falan doğru değil zaten. Ha inşallah bu ahengimiz bozulmaz. Eşinin bir şey söyleyeceğim. Bu takım 9 haftadır puan e, yenilmiyor. E, yani hepsini şansla mı yaptı bu takım? 500 lira şansla mı geldi? E, bu takım gol atıyor. Bu takım da Baha da gol atıyor. Emre de gol atıyor. Nebi de gol atıyor. Bu takım da Stoper bile gol atıyor. Müsaade istekler kaleci de geliyor zaten. Derdim ne benim? E, bu takım gol yemiyor. Bu takım iyi defans yapıyor. Nereye transfer yapayım şimdi? Ha, transfer yapacağım. Transfer tahtasını açmak için 1 milyon lira harcayacağım. En az 1,5-2 milyon lira transferi harcayacağım. E bir de yıldızı parlayan kendine güveni gelmiş önü açık beş altı tane futbolcunun önünü keseceğim. Şimdi mantıklı mı? Sen başkan olsan açar mısın transfer tahtasını? Yok. E, çünkü hedefimle hedefimle düşer. Anlatabiliyor muyum? E şimdi bu çocuklarla ben playoff'tan ikinci lig'e çıkarsam. E bu çocuklara ben e, şampiyonluk ya da 2. gel çıkma primi verirsen bu çocuklar ikincilikten ne olur? Ateş olur. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani e, ya yani, Metin'den daha mı iyi bir, bir sağ alacağım ben yani. Şimdi ne alayım? Anlatabiliyor muyum? Ki bizim bir Ahmet Özerimiz var sakatlıktan çocukluk şimdi inşallah gelecek orta sahada. E, o yokken mesela hocanın çok ciddi taktikleriyle e, Erdem Dikbasan diye bir futbolcu kazandırdık biz Türk futboluna. Anlatabiliyor muyum? Yani e, bizim Galatasaray maçında 3. kalecimiz vardı. 2. kalecimiz bile. Evet. 3. kalecimiz. Biliyorum evet. Anlatabiliyor muyum? Yani e, ben takımımdan gidişatından, hocamızdan çok umutluyum ve yani şu anda transfer tahtasını açmak mesele değil. Biraz zorlarsınız açarsınız da soran ne olacak? Transfer tahtasını açtım. Ne yapacağım? Kimi getireyim? Kimi getireyim? Yani e Şimdi ben birine kancaya atarsam 300 lira 500 lira olacak. Yani ne ben aslında var. Bir öyle bir mevzu var. E tabii hiç gerek yok. İnşallah biz Haziran'da, Playoff'tan ya da şampiyon olarak çıkarız. İkinci lige tabii ki takviyelerimiz transfer tatlarımıza çağırız. Bizler de takviyeler yaparız. Ee, belki şu anda 4-5 tane oyuncumuz izleniyor. Ee, belki onları çok iyi fiyata değerlendiririz. Farklı şeyler yaparız. Yani dediğim gibi yani takım e, bir de benim ee, takımımın %80'inin sözleşmesi 3 yıl. Yani benim takımımda birkaç tane abi hariç hepsinin benimle sözleşmesi 3 yıl. Devam ediyor. Daha yani takımımın ahengini bozmaya gerek yok. Ve bu çocuklar dışarıda dikkat çekiyorlar. Çocuklara teklifler geliyor. Benim amacım bu zaten. Ben bu çocukları oynatmasam Nasıl göstereceğim bu çocukları ben? Bugün Beşiktaş, bugün kocaeli Spor, bugün Bolu Spor, bugün Galatasaray ve Fenerbahçe'den scoutlar geliyor. İşte bu tepecik maçında da üç büyük takımın scoutları izliyordu bizim çocuklarım. Ben bunları çocuklara maçtan önce söylemiyorum. Çünkü protokol listesindeki isim istiyorlar. Görüyoruz. Biz müsaade ediyoruz. Geri bir izliyorlar yani takım e, iyi iyi noktada iyi işler yapıyor o taraftarımızın da e, bizim e, camiamızın da e, herkesin e, darca gençler bildiğinin e, geleceği için kalıcı e, fikirler olması lazım yoksa tamam bu sene boyumuzu aşarız harcamalar yaparız Çıkarız ikinci ligye. Omuzlarda bize atarlar, tutarlar. Şimdi girin mesela şeye, Google'a. Dönemi belediye başkanı Şükrü Karabaca şampiyonluk turunda hiç ayağı yere değmiyor. Biliyorum başkanım, ben bir gebseniyim zaten. Ha, atlatıyorlar, iyi. zıplatıyorlar. Eee, sonra da e, aynı belediye başkanına türbüne sokmadılar. Şükrettiler. Evet. Niye? Şimdi gerek var mı? Yani e sen takımı ikinci lige çıkar. Ondan sonra takımı boşverme, ödeme. Takımı e, düşürmek için, e, kendini kurtarmak için takımı sat. Ondan sonra da gel türbünde otur. Sonra da küfür ye. Yani doğru şeyler değil bunlar. Biz de, yani yanlış şeyler örnek almamayız. Doğru şeyler yapmalıyız. Evet. Başkan Darıca Gençler Birliği'ni yerlerde görmek istiyoruz. Ben şahsen bir Gebze'li de olarak. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa yayını sonlandırmak istiyorum. Çünkü ben çok teşekkür ediyorum. Çok e, i̇zleyen, katılan herkese e, sevgiler, selamlar. Darıca Gençler Birliği bölgenin takımı. Darıca Gençler Birliği sadece Darıca'yı değil e, Koceli ama özellikle Kocaeli'nin batı yakasını şu anda temsil ediyor. Yani bugün baktığınız zaman Dilovası'nın bugün Gebze'nin, bugün Çayırova'nın, bugün Darıca'nın çünkü düne kadar biliyorsunuz Gebze ilçeydi. Evet. Bu üç tane belde Gebze'nin ilçesiydi. Yarın bugün Gebze'nin ili olması durumunda bunlar yine de Gebze'nin ilçesi olacaklar. Dolayısıyla Batı Yakası olarak yaklaşık bir buçuk nüfuslu bir yerden bahsediyoruz. Ve biz Batı Yakası'nın profesyonel tek takım siz. Gebze Spor'da bizim kardeş takımımız. Gebze Spor'un da geleceği için ben e, Arif Gülen olarak elimi her zaman taşın altına sokarım. Hiçbir problem yok. Ama buradan Gebze Sporlu e, taraftarlarımıza, Gebze Spor'a gönül vermiş kardeşlerimize de sesleniyorum. Darcy gençler gençleri sizin de takımınız. Dolayısıyla istediğiniz zaman gelin, tesislerimize gelin, maçlarımıza gelin. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, biz sadece Darıcan'ın değil, bölgenin takımıyız. Ee, ve biz e, geçmişteki, e, geçmişimize yakışır şekilde daha iyi yerlere getirmek için savaşacağız. Ee, sadece Darıcan sınırlar içerisinde düşünmemek lazım. Ee, biz adımız darca gençler bildiği ama gittiğimiz her yerde Kocaeliği, Gebzeyi ve Batı Yakası'nı tamamı temsil ediyoruz. Tamamının gücünü arkamızda hissetmek istiyoruz. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Gecikme Size için kusura bakma. Ee, Sürçülisan ettiysek aptolah. Ee, sana da çok başarılar diliyorum. Çok da keyifli teşekkür. oldu. Ee, teşekkür ederim. Böyle ara sıra dertleşelim. Olur başkanım. Haberleşeceğiz tamam, yine. Ben olsun. de tekrar teşekkür ederim. Menüde katıldığınız için. Bu sağ arada programın sponsoru da sizin şirketinizin komşusu Yataktırak Servis. Yeme şirketinizin komşusu İnanımanesinde. Bilmiyorum. Evet. Bunların da selamları vardı bu arada. Aleyküm Benim selam. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür, Teşekkür ederim kardeşim. Başardım, başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz.